7. Alex. Adam ninçeme hükmü de Alex koydu ya, araya amına Bak, Ege daha hala. Bak, Ege gül. De hala, kaç Kemal? Ege kaç points çekmişse hala <gülüyor> açıyor mu? <mı? gülüyor> bir haftadır <gülüyor> <paket> <gülüyor> açıyor amına <gülüyor> Hala bitmedi. 120 bin parası kaldı. Hala paket açıyor. Armeden <gülüyor> tam var ya. Bir haftadır açıyor bu arada Ege. 31K mı izleniyor? Şişişişiş. Bak asfc'si afsc'si ulan amana koyayım kemal asfc bak görmeyecek zannetmiş amcık kemal piçi ibne yazmış bak yine görmeyeceğiz hani. <gülüyor> abi ergenlik dönemleriydi seni izliyordum, baya bir yayıncıya sabım 2-3 yıllık arada taşacağına seni izliyorum bu hesapta ban var baya time atlatın ama chat'e bak bakayım komik oluyor <gülüyor> Sizin yayınlar komik oluyor ya Abi bize bir şey diyeceğim ondan önce 2 hafta Haymaat yemiş. Abi bir 1 milyon 1.209.600 saatte burada bak Kemal Piç yazmışsın bir de ondan yemişsin yani ya. Kanka birisi bana özelden DM'den yollamış bana talebi. Ne? Ee, şey yazmış. Abi NSF'ye ulaşamıyorum sen bakıyorsun bazen umarım bakarsın. Yayın başında vay be yazacaktım yanlışlıkla vay yazmışım. Ee... <gülüyor> ya böyle bir şey olma ihtimali. Yalan söylüyor işte. Ya, belki de bu yüzden yazdığı için bakmamış falan. Allah Allah. Bak, Otomatik düzeltmedi ama. bak, ilk defa link yasak yazmıyor. Kastı kaslı zannedersin alçı. Şortu çıkarmadan inanmam. Amanakodum görüyor mu acaba? jurosun oynadığı oyunda birebir kopyan var. Teklif at bence. Bir daha sen telif at demiş. Bir daha söylemiş. Sonra panatize şu, bu amcık atılanları okuyor mu? Okumuyor amcık. Abi hediye etsene. Logo çok pahalı. <gülüyor> Salak için yeni rakı için. İki güne kalmaz ölür bu. <gülüyor> Egoist gavat. Bak egoist kavat sonuncu. sen neyi Abi ben bir gerizekarlılık yaptım. İlk defa çete girmiştim. Görmezsin sanıyordum. Pişman oldum. Kusura bakma. Bana açarsın bir daha olmaz. Pişman oldum. Baba sen durmamışsın. durmamasın Yine hadi öbürlerine 14 gün bir şey diyor. Ne diyelim sana? 100 gün mü diyelim? 1 yıl mı diyelim yani bunu? Sen nerede <gülüyor> açılacaksın biliyor musun? Seninkini söyleyeyim. Seninki genel af oluyor ya. Affı, <gülüyor> bana affı oluyor. O zaman açılır seninkisi. O yılda bir falan oluyor yani anca. Lan beni banlayın. Alo ban atın bana. Alo. Bana ban admin. amına aguim. Ağlama oyun değiş. Oyun değiş ne olur? Kapat artık AK. Lan mod yok mu beni banlayın. Abi bir şey deniyordum. Başarılı oldum. İyi bok yedin. Ne başarılı şimdi Ne oldu şimdi bunu yani? Helal olsun ama adam denemiş olmuş sonuçta. Onu da söyleyelim yani. Alp buradaysan anan. <gülüyor> Abi yayına çıkmak için yaptım. Giden bir abonelik olsun. Arkadaşıma söyledim. Bizi eğlendirdiğin için tekrar sana sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyorum. Kralsınız lan siz. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu ne bu ne bu niye ya? Niye ya? Allah Allah. Gence de şadır beyler. Nasıl yayına çıkıyorum şimdi? çok <gülüyor> uğruğuyum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adam, adam adam adam. banyo yapmış. Bu adam çete lazım aga yazıyorum bak ona. <gülüyor> <gülüyor> bu adam çete lazım aga bu. İyi GT RPE Elren hadi oç hadi amık. Niye yazdım hatırlamıyorum ama bir daha yapmayacağım emin edebilirim. Seviyorsun bu arada yazdıklarım görünce utandım özür dilerim. Re büyük ihtimal RP izleyicisi değil mi? Adam hiç fırada değil. Çok iyi. Ziya yayıncıcığı biliyorum. Eder epe. Yarrak yayın rakun yazmışsın önce. Al ananı sikerim. Senin ne? Oğlum adam hadi hoc yazmış amına koyayım. Hayır öyle bir fotoğraf verdi <gülüyor> ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. O geri hatırlasa var. Hatırlıyor musun? Hatır affladım <gülüyor> Abi eskiden yazmıştım. Galiba görünce de çok utandım. Kusura bakma. 14 yapın. Eee ses cicci diyenin anasını sikeyim. Hadi Allah'ım burada herhangi bir. Aa buraya kimse girmiyor. Çe adamlar da ses cicci yazıyor <gülüyor> cidden anasını sikeyim. <gülüyor> bir şey diyeceğim bu savunma ben ölden bayedikten sonraki savunmamla aynı amına koyayım. <gülüyor> Herhangi bir sebep göremiyorum. Ya <gülüyor> dostum evet savunmasından daha iyi amına koyayım. Kes lan Enes malı. Ben kültürlüspri idası 31 delireceğim ne amık Kemal'i. Yayın açacağız. Sıkılıyorum yalnızım evde. Yardım et bana ağlayacağım Mako. Kendine mizsen ya senin amına korum çocuk Kemal sandım. Rozeti yüklenmedi <gülüyor> sandım. He <Ha>, kendisine <gülüyor> miz üstüne etiketlemiş. Yardım et hüyü. Enes abi ve Kemal abi veya moderatör abiler kendisine müzisyen diye bir oros, Tamam tamam pardon adamı Kemal sandım. O günde kötü gündeydim. Moralimi artırıyor diye Kemal'i hevesle bekliyordum. Ne olur affedin pardon lütfen affedin. Yerinin kapalıyken ben yemiş. Bir de aynen kapalıyken yani. Ee, kendine BB'le BB'le raz hadi demiş. Hadi İsviçre. Eee niye banalanmış arkadaş? Random. Random. Random, random, random, random, random, random. Içine, random. Orası mı yazmış random için? <gülüyor> Aklıma bir şey geldi. Acaba moderatörler ne kadar dikkatli? Random atayım Kemal yazdım. Sonuna nasıl oldu bilmiyorum. Oç yazmış. <gülüyor> Yersen. <gülüyor> bilmiyorum ne <abi>. Yersen. <gülüyor> yer <gülüyor> yani neymiş? Moderatörler dikkat ediyormuş. Bir maaş mı? patlamadı mı peki? Ne olursun açın Kemal bey demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen yalan söylemişsin bak burada net bir yalan var burada net bir yalan söz konusu Rıdvan Labadayı reddet diyorum ama üzülerek Çünkü chatte, chatte olabilirdi iki hayırla <gülüyor> yani bir evetimiz var ama iki hayırla üzülerek uğurluyoruz bir de zammam demiş Onun bir de, O kesin varla. bir de zam hatırladın <gülüyor> <gülüyor> bağış atan bana at evde bağırarak okuyayım amık kemal para atmadan da izleyebilir miyiz verdim say ananı sikiyim çağrı ne oldu lan sana abi, <gülüyor> Hayır, bu abi bu ama. tepki olarak olmuş olabilir aynı. mesela hani çağrıya değil ya yani tamam tepki da olarak. tamam ya, tepki ne da ne olarak herkes aynı anda ananı sikiyim yazsa burada yani He, o ayrı. O ayrı ama ben burada çareyi sövdüğünü düşünmüyorum yani. Ya olabilir ama yine de ananı sikim diye chat'te böyle yazmış. Anladın mı böyle? Doğru. Mesela düşürsene. Doğru ye, yeni biri böyle yayını izliyor. Chat'te böyle sürekli ananı sikeyim. Oha ama bilmem öyle geçiyor. Öyle olur mu? Yani ben belli bir yere kadar bir şey de demiyoruz belli şeyler de ama bu da o çok yani bence. Yukarı yukarıya baksana. Bunun şeftaliyi yaracan. Az bakayım. Bunun ceftali yarıcan at Ne oldu lan orada o bir şey <gülüyor> Kemal'in chat acayip diyorlardı inanmıyordum AQ diye gelip sonra benim chat'e dönüşmüş ya adam <gülüyor> 14 yap 14 Dur buraya bakmıştık buraya baktık Şuraya F5 atınca oluyor mu? Enes ko. Eee evet. yalanını sikeyim niye olmadı f e bas çünkü. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. He, düz F5 basayım? Öyle ol. <gülüyor> juros küstü bu arada. Kalkışı götü ondan. Kaldırın çabuk mu? <gülüyor> Oğlum sen ne zaman yemişsin? Opie beyden yemişsin sen. 2018'de yemiş adam. Ta ne zaman? Ali direkt seni Aa, sikeyim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bu mühtemelen yer yani hesapla yani hesap gelmiş banda açmadığı için burada şey bir de kim yazmış. şey diyeceğim yeni banda dini hani espriden sonra yapılmış bir <gülüyor> Aynen aynen espriden önce çünkü bunu düşünmüşüz bu adam direkt senin şahsına sövmüş bir de anladın mı? <gülüyor> Kemal'cim Ali Gece'nin bir vakti seni beni chat'i rejledi dayanamadım. Kemal'cim ufak, <gülüyor> <başlamış. gülüyor> ufak tefek gözü... <gülüyor> Bak bir dedi ki ufak tefek gözüme kestirdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana kaldır Ali'yi mektebe yorlayacağım Siz Kardelen Ayşe, Kardelen Ayşe Ali mektepte eğlendirsenen zıbap ış şakamatik oldum haybı <Gülüyor> <preventionSí> <Gülüyor> Karar sende Ali bunun kararı ne sende Ya ne kararı sende mal mısın kanka sende ada Ee ben ne bileyim oğlum ben sende diyorum bir şey demedim ki Sen niye zavun sen niye zavun mafya dönüştü ulan ada ada ada bla bla. Babababla blablabla Reddediyorum <Gülüyor> Zabu Mali Oros Mali Berkcan yayının anasını siktin ha Evet dedim Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Yo canım bunu biz uydurdun zaten amına koyun Banlan diye bunu biz yazdık buraya <gülüyor> Kabul, kabul ettin yani helal olsun Bunu 14 gün verin çocuk kabul etti bunu Aaa ah, Herkes yazıyordu ben de yazdım pardon. He bu da fanatiklik. takım bilmem neyi. Orus bu çocuğu. Bu ne Bu da mı fanatik? <gülüyor> <gülüyor> şey Doğa anlamış, anlamış. Sonra bir de Tuğbesliyi anlamış. Reis ben oyuna küfür ettim yanlış anlaşıldı lütfen kusura bakma. Ola oyuna Kanka nasıl uğru? Direkt, direkt sana söylememiş. 14 tamam. yap. Ali ben ananı nasıl kim? <gülüyor> Altına küfürüyor yok abi. <gülüyor> abi Ali abi size oyun oynarken kesin anama küfür edecek dedi. Ben de dayanamadım kendisine dedim. Ban yedim arkadaşım <gülüyor> da küfür etmişti. Ona ban atmadınız diye sinirlendim. Abi bokunu yiyin bana mı aç lütfen kusura bakma. Arkadaşının ikini öyle onu da banlayalım. Hayır onu da banlayalım arada söyle onu. Ali kabul etmiyor arkadaşlar Ali'ye onları reddediyorum. 154 gün 14 saat 27 dakika 57 saniye sonra THT... He o da takım şeyi yapmış. Eee. Allah. Hadi. O, o konudan o konuya nasıl geçti? Ben de anlamıyorum ki saniye dakikalar içinde nereden nereye gidiyorlar ya. Emre abi yayın aç. Ananı kim yazsam kimse görmez. Yayın başında yazdım. Görmezsiniz diye gördüler. Buradan Enes'i tebrik ediyorum. Harikasın. <gülüyor> yalnız doğa ya. Yalnız, dua, dua ya. yalnız dua, dua yakalamış seni dua. Eee. Ananızı sikik chat. ben yatıyorum bir forza sokturmadınız be Kemal abi. Chat özür dilerim chat sizden geceydi ben. galiba bunu yazdım. Bak chat'e sesleniyor buna chat karar verecek. Zaman uykudan uyanmıştım özür dilerim zaten sab olacak para da yok. Sende açık chat'e almıyon sadece yanda durdun. Eray seni seviyorum öpüyorum kuzi demiş. Chat aç diyor. Buna chat karar verecek aga. Chat'e laf gelmiş. Bence bu arada Çünkü çocuk iki tane daha bana yemiş yani işte. Baksana Üslan. Önceden mi ban yemiş? Yayına geç pezemek demiş bir kere. de ben şey gösterip timeout atmışım yani bandını kaldırıp. ama chat aç diyor şu anki bandan. Ben bunu açıyorum aga. Camcici mi? Dur değiştiriyorum bekle. Ya hadi oynayalım. Ya, şu an geçme, Dur dur loldeyim loldeyim Ya an senin değilim. ananı sikiyim Eray yine Burası mi dur, girdin? Babası. Amına koydum üç buçuk saattir yayın yapıyorsun. <gülüyor> bir bana nap atıyor amına koyayım. <gülüyor> tamam oğlum onu ne güzel şey yayıyoruz yani. işte bir yandan. Kemal lan, ben, yayıyor ben, senin yayın, ben senin yayın bildirimlerini kapamışım. Gittim içeride oturuyordun ha yayında olduğunu bilmedi ama. Onu abi. açın oğlum onu açın lan. Arkadaşlar bak. Sizlerde de o kapalıdır onu açın sonra yayın gelmedi falan diyorsunuz. Lan bir yayın bildirim uygulaması yapsak ya Allah Aa, Allah ya, ya. Aa. <gülüyor> nasıl, nasıl düşündün bunu Orospu çocuğu Orospu evladı Kaleyana gelmişim kaç kere donate attım kardeşim Ağzımdan kaçı vermiş ama olan benim param oldu Yap 14 14 14 Orospu çocuğu Abi Orospu çocuğu yazmışım ama sen de kesin bir Orospu çocukluğu yapmışsındır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Necez anlandı abi koşarız seviyorum. Ee, Herkese mesajım özür dilerim hiç hatırlamıyorum yazdığımı affedin lütfen. Önce Özge Hanım'dan sonra Kemal'den ve bütün modlardan özür dilerim. Almanya'dan selamlar. Özge logout please yemişsin de ondan yememişsin sen. Ayrı bir şeyden 6'da yemişsin. 6.25'de yemişsin sabah. 10 Mart ne oldu ya. da ne oldu da aynen. Oğlum bunları açıklama yazın bak Yok şimdi sen buna. Sen kişisel bamba atmaya başladın lan Enes. Dudu yes. Peri abonemizmiş Orospu Ginox yazmış Kemal abi Orospu Ginox diye banlandım yani. Ginox söylesin ne şu an He? Açılıyor mu ya. açılmıyor mu Orospu demiş sana Tufada götürü parmaklı yaman akıyım ne yapıyorsunuz? Açılsın mı? Açılsın ya Haklı şu an Ah Mahfeyi Ahahahahahah Ananı sikerim sen sen Heeeey Dikmeyin Tamam bir dakika buralara bakmıştık <gülüyor> <gülüyor> şey, İki saat <gülüyor> Ya şunu reddedim <gülüyor> Dinleden abi çocuğu <gülüyor> Senin ben o tipini sikiyim Chatten birine söylemiştim Kemalcim Modlar açılmamış Saplamış açarsan sevinirim teşekkürler biliyorum ama ırçılık var ama ne yapayım İsmail abi Agabe demiş Baba ırkçılık herhangi bir şekilde Kabul etmediğimiz bir ban türüdür e, Hatta ve hatta On ban yaptığımızda bile e, Belli başlı şeyleri e, Yeniden banlıyorlar belli başlı isimleri <gülüyor> O yüzden herhangi bir şekilde onlara ee, yazmaya Yazmayın yani böyle öyle Ağız alışkanlığı bilmem ne gibi Arkadaşlar arasında oluyor ama ırçılık kabul edilemiyor Abi aslında çok fazla Sohbete yazı yazmam maçtan sonra Yayın açmıştın arkadaşımla izliyorduk Buradan duyuyorsa Erdinç'in anasını sikeyim Onun yüzünden <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum bir daha sövüşsün Bir daha bir daha Allah Allah. O arada ban o, o gün sen de uyarmıştın. chatte böyle şeyler yazanları direkt banlayın demiştin. Anladım. Yine şey Forza SG götünü sikim Kemal. Abi ne kıymetli götün varmış. Yani bir kere sikseydim. Haklı <gülüyor> <gülüyor> Ne oraya bir Tövbe ya, ya. Adam, adam. Abi, yapıyorsan sen, de, sen gökün. Gökün. Kemal param, param ver gibi. anan sikerim 5 dolarım ver Miza içerir. <gülüyor> ya bu miza içeri ne bu ya banlay lan kemal. beni banlasana beni ee kemal annemin kartına abone oldum ve artık 3080 kartı yerdim yani. 3 abi kaç sen yaptım sadece 24 saat ne zaman diye sormak için kurtuluş yok için e, için küçük bir bedel chat <gülüyor> <gülüyor> adam, şimdi adam şimdi bana yiyip 24 saat sormak için bedel ödemiş chatle birlikte Kendini feda etmiş amın acı. Bak ben chat bak. Yakın daaa. Discord'a gelmişim, gelmişim. selamünaleyküm <gülüyor> demişim. Oç yazmış Abdal yazmış. Hoş geldin geldim. Yapmayın, ya, geldim. Böyle, bak böyle yapmayın ama. Bunu aynen şu an. Bak Ali'ye gösterdin amın acıgıyım olayını. Al. Ali affediyon mu affetmiyon mu söyle. Bir Allah'ın kulduğuna hiçbir şey dememiş ya o chatten. <gülüyor> 600 <gülüyor> saniye yemiş <gülüyor> <be>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğun. Dakikaya abii.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 Deli, ya benim böyle bir arkadaşım var ben ne diyeyim ne yapayım <gülüyor> Oros bak bak baba şimdi bak yeni abonelerden birisi bak şimdi bak Doktor Kemal yo yap yap orospu kuzi orospu kızı milf afete afete Alex Enes zaten şu an meşgul Kemal amanı sikiyim La Kemal yaptık <gülüyor> bir hata <gülüyor> affet be abim <gülüyor> Abim 30 dakika olmuş ya Abim affet abim ya bunu bilerek oğlum açıyorum, Açmıyorum bir daha ama. <gülüyor> Abone link de yandı. <gülüyor> Adam eşlerine uğruna hesap ver. <gülüyor> Gerçek komedi bu oldu. Şimdi yazabilirsiniz. Mizah içerir. Bir dakika kardeşim. Mizah içerir. Parantez olması gerekiyor. Pardon. <gülüyor> ee. Jirox küstü bu arada, kalkışı geldi ondan. Kaldırın çabuk. Bunu okumuştuk daha. Kaldırın çabuk ya. Kaldırın çabuk ne Olaya bak AQ. Korktum AQ. Özge'nin laneti. Abi yanlış anlaşılma var. Özge ablaya kötü bir şey demedim. Ne olur kaldırın. Yok Özge'den yememişsin bu bana. Ozan 120 saniye bir şey olmuş. Ee, ama bakmalar Ali ve ya da yazdım. Güneş niye bu adam banladın lan sınırsız? Hayır bu yine ayrı bir gün bir şey yapmış bak 6.13'te. Bak 6-12, 6-13, aynen o gün bir şey olmuş bak 6-12 o... vardı az önce Bir host Senin kesin bir olayla alakalı Kemal abi ondan vallaha Belki başka bir chatten He ben mi söyledim? Evet O zaman başka chatte bir şey yaptı, onu gördüm, doğru mu? Niye söylemiyon da... lan? <gülüyor> ya da Enes'le kavga etti Discord'ta. Evet, yok öyle bir edememdi. şeyden yok lan öyle bir şey yap... ya, bir şeyden öyle bir istekte yani işte bulunmaz annem benim oyun maçı bitti Hı hadi geçelim oyun Anasınıfı Parafobiyem mi? mi? Biz ne oynuyoruz bu arada? Rob Rapt... Lan kuzu uyudu ya? Ya? mu? Kuzu uyudu mu? Yok yok kuzu kuzu kuzun beni kuzun kuzu kuzu beni kuzun beni kuzu burdasın kuzu. sen ya Tamam şey buraya Buraya bakmaya devam edeceğim bu arada şey Modlar siz Siz arada bir bakın ama ben yayınlarda